Bugün 27 Şubat 2023 Pazartesi, ay günündeyiz. İkizler Burcu'ndaki ay, iletişim trafiğini arttırırken zihinsel faaliyetleri de öne çıkarabilir. Sabah saatlerinde ay, Koç Burcu'ndaki Venüs'te uyumlu görünüm yapacak. Sosyal ve sanatsal kavramlar, eğlenceler, keyif, aşk ve flörtler ilgi alanımızda olabilir. Maddi manevi bazı şanslarla karşılaşmamız, elimizdeki olanakları verimli değerlendirmemiz mümkün. İkizler Burcu'ndaki ay öğleden sonraki saatlerde Koç Burcu'ndaki Jüpiter'le de uyumlu görünüm yapacak. İş ve özel ilişkilerimizde daha girişken ve hevesli olabiliriz. Yaratıcı ve canlı enerjiler ve yüksek motivasyon yaşamamıza fazla yenilik ve heyecan getirebilir. Sabah ve öğle saatlerini bugün aktif ve verimli değerlendirebiliriz. Zihinsel enerjimizin de çok güçlü olacağı akşam ve gece saatlerinde yeni bilgiler öğrenmek için de meraklı ve hevesli davranabiliriz. Yakın çevremizdeki kişilerle iletişimlerimiz artabilir. Eğitim... Biriki alışverişleri, konuşmak, okumak, yazmak gibi faaliyetler için de akşam saatlerini değerlendirebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.